Diyoruz. tebrik ediyoruz katıldığınız şey sağ olun var olun. Bu yakışıklığı verdiğin vatandaş. Alkışlıyorum. Yarışmada 3. gelen yarışmacı. Evet, yarışmanın ikincisini açıklıyoruz. Yarışmanın ikincisi Hülya Şallı. Hülya Hanım'ın ödülünü takdim etmek üzere Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanımız Sayın Tuğ Amiral Niyazi Uğur'u davet ediyoruz. Sıra, yarışmanın birincisinde yarışmanın birincisi yeter, yeter, yeter. Yeter, yeter. Ezgi Hadi. Kale yeter, olsun, yeter. Birincimize ödülünü takdim etmek üzere Karadenizli Kaymakamımız Sayın Mehmet Yapıcı'yı arz ederim. Denk gelmesi çok <gülüyor> evet, evet. <biz> <gülüyor> <gülüyor> Kazanan yarışmacılarımızı tebrik ediyoruz ve diğer bir yarışmamız olan en hızlı hamsi yeme yarışmasında yarışacak olan isimleri amfi tiyatro alanına davet ediyoruz. Evet. Onlar da gidiyoruz. En kısa zamanda abi, en kısa zamanda, abi. en kısa zamanda. Evet, en hızlı hamsi yeme yarışması katılımcılarımızı açıklıyorum ve kendilerini amfi tiyatronun önündeki alana davet ediyorum. Hasan yorulmaz, Korhan Gün doğdu, Şahan Çiçek, İsa Çon, Zehra Güney, Nuray Yılmaz, Bilal Öztürk. Edip Doğukan Atbaş, evet, Mert Şeremet, Cemil abi, Burak Sağlam, Kerem Şengezer, çık, çık, çık, çık, çık, çık. Tarık Çolak, çizim, çizim, çizim, çizim, çizim, çizim. Mehmetcan Duru. Yarışmacılar bir bir yerini alıyor. Evet yarışmaya katılmayan galiba Misafirlerimiz var ama fazlalık tabağımız var mı? Evet 5 adet. 5 adet yarışmacı alabiliriz. Katılmak isteyen varsa 5 adet yarışmacı alabiliriz. 4 kaldı. 3 kaldı. Evet iki, bir. Tamamız. Tamamız. Evet şimdi arkadaşlar sayın jürimiz de yerini aldı mı aynı zamanda. Cengiz Bey, buyurun. jürimiz. Ben gelebilir miyim? Evet, buyurun. Evet. Her bir yarışmacı arkadaşımızın tabağında kırkar adet hamsi var. ızgara'da pişmiş hamsi var. Her bir yarışmacı arkadaşımızın tabağında vereceğimiz start ile birlikte Vereceğimiz tutar ile birlikte tabağındaki en çabuk hamsiyi yiyen arkadaş yarışmanın ödülünü kazanmış olacak. Önce başlamak yok. Jürimiz takip edecek. Önce başlayan arkadaşlar diskalifiye olur. Tabaktaki hamsilerin hepsini yemiş olacağız. Artık kılçıklı kılçıksız size kalmış. Hazırsak geri sayıma başlayacağız. Ayıklama yok başkanım direkt. Evet başkanım. Evet, evet. Hazır mıyız? Hep birlikte sayalım mı bunu? Hazır mıyız? 3, 2, 1. Başladık. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> sona bitecek. Evet, evet. son orada kalmamız Arkadaşlar, şuraya bak. İkinci uşak gitti bile. Hayır, <gülüyor> Bıkıyor, daha bıkıyor. O yeri bir daha sonra gitmez ki. Son 16 son aydın hadi hadi hadi! Vallahi bitirdin uşak ha, iki bir bitirdi. Ağızda bitecek, ha? Ağzındakini yutarsa rahatlayacak. Evet, tamam mı sayın jürem? Su iç. Ağzı var. Onu yutması lazım. Yutması lazım. Yut abi, yut. Yut yut. Evet. Aferin. Burası mısın incirim? Evet, yarışmamızın galibi alkışlarla sahneye yanıma davet edeceğim. Başta Hadi. Baştaki mi? Aferin biraz, biraz dinlenelim. Biraz dinlenelim. Hızlı galiba. Gayet amsi Tamam dinlenelim biraz. Dinlendikten sonra sahneye yanımıza alabiliriz seni. 5-5 şey götürdü 10-10 Ama öyle yedir işte o. yaptı. Ben de girsem ben de öyle yedim. 5-5 reçete alsam ben elimde yemeseydim girerdim yarışmaya. Onun geçerdi. Beni yedi. Onu. O da hep dip Evet sevgili misafirlerimiz, sizlerden de ricam, sahneyi boşaltabilir miyiz? Lütfen rica ediyorum. Furkan kardeşim ve ekibi de çok muhteşem bir veda şarkısı yapacak. Sahneyi kendilerinden alacağız. Bize bir veda şarkısıyla veda edecek. Ne ben güzelim. Seni İyi yaptın. O birincisi. Evet. Sen Çekicem seni. Furkan. Hazır mıyız? Furkan. Furkan. Çekilin. Yukarı çıktın. Evet yarışmamız eğlenceli Baksın, ve keyifli etkileri de de sahne oldu ve yarışmanın Baksın. birincisi Mahmut Dikeci sahneye davet ediyoruz ve kendisini tebrik ediyoruz. Yarışmamızın ödülü olan ve Karadeniz Eylül'e Kadın Gücü Kooperatifi tarafından hazırlanan bu güzel paket Kadın Gücü Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Neriman Post Büyük tarafından takdim edilecektir. Kendilerini sahneye davet ediyoruz. Yok. <gülüyor> ne Gelmiyoruz, gelmiyoruz. Ne yapıyorsanız mı geldin? Geldik ben Barış'la, hemşire kızartıyordum. Oooo! Zavuk tarafa geçemedim. Biz de tebrik ederiz arkadaşı. Zavuk tarafa Tüm yarışmacılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi değerli protokolümüzü, öğretmenlerimizin gününü kutlamak üzere. ...okullarımızın olduğu alana davet ediyoruz. Tamam, <gülüyor> Buyurun. Afi Tiyatro tamam, Programı etkinliklerimiz... ...Furkan, Karaca ve ekibinin son bir parçasıyla devam ediyor. Şöyle ben çıkayım arkadaşlar. Hay Testival kaldığı yerine devam ediyor. <Gülüyor> Mangallar yanıyor, hamsiler pişiyor.